Ama Direkt... yabancılar da yorum yapmış, ne değişik değişik yorumlar yapmış. Nereye iniyoruz? Tam markama, çatıya. Kanka, şuraya bir takım, tuğlaya onun karşısına bir takım. Adam çatıdan düştü. Tamam hadi gel, sol tarafa oynayalım. Ya bir de abi oyun kasıyor, paket loss var. Dün çıldırdım ya. Adam. Var Büyük kanka. Mü ne zor markamın ha? Mini var burada istiyor musun? Ya ya eserarım ben. Benim 760 mazama şuradan. Adam, adam... şurada Bak, lan? Yakın yakın adam. Ben bir yukarı çıktım kanka bir dakika bekle U uzama çok. Nakya do. Göremiyorum onu hala. 7.62 bulamadım ya. Sana sıkıyor yukarı. Gel kanki. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. bekle Arkadaşı geliyor. Arkadaşı geliyor. Burada, Burada düştü. Diğeri de mi orada? da bir yerde. Canı çok. Canı lollollollollollo. Lo, lo, lo. Şeyin arkasında Hit basıyorum. Kanka, Kanka arkana, arkandan basıyor herhalde sana Burda 7 çok var gel Dur lan M4'e geçeyim Değerli dolu Onu da sıktılar ama Kanka ben hemen yan taraftayım seni Şuradan bir sağa sola bakmam lazım var mı çok yoksa az mı Var var 4 tane kitim var. Okey. Bu bina dolu ha? hala dolu ha. Dolu dolu. Orada fight atadı Karşıda dolu iki bak. Oo bir yerden sıkıyor ama nereden sıkıyor anlamadım. Şuradan mı lan? Nereden? Ha, üst kattan sıkıyor aynen ki görsem bir tane vuracağım gidecek de Ya Oo headshot onun düştük abi onun solunda var Oy. Oy helal Orası bitti herhalde he? Bitti bitti. Hadi oraya girelim o zaman. Bizim solumuz da var. Şuradalar. Oğlum adama iki tane M16 vurdum lan kafaya düşmedi. Gördüm gördüm. Girdim. Ben içerideyim. Sağ dışarıdan ses mi alın? Abi çok pis kasıyor ya. Bana da öyle geldi ha ses geliyor gibi. Bomba? Sımbık açtım bile bile yok yok. He. Burada, Tek atmak için. burada vurduk kanka 6x var alacaksın Alacağım En azından şu miniyi alayım bari ya 6x alabilirsin kanka ben almayacağım Bunda bayağı smock falan var Ya yanlışlıkla şeyi çektim ya yani. İstiyorsan 8 verebilirim ben de Hiç önemli değil daha, daha. Devam ki. şu Şuradaki adamlar ne oldu? Yan, yan binamızda doluydu ama. Onlar bunları vurdu mu? Şurada motor var. Ha adam şurada şurada. Arkadaşları nerede? Çık oradan bir bomba atayım kanka ona. Arkadaşı geliyor. Bak şimdi o da düşecek. Bir tane daha bomba. Ben bir çatıya çıkayım hemen. Çık, çık ben bakıyorum. Oğlum, o da düştü. Helal. Aynı yer değil mi? Solunda, binalarda. Uhu, <gülüyor> <gülüyor> Oy! O ne lan? <gülüyor> Bombayı attım. Bomba oraya kadar gitmedi. Adamı görünce yavaş attım. Bomba buraya düştü. Tamam mı? Bu tam eve girecek. Sıkıyordum bombaya düştü. <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan Yasin. Gel gel gel. Güzel oyun ya hadi bakalım. Bu maç win gibi geliyor ha kanka. İnşallah inşallah. bana öyle geliyor. Hadi San Martin'i bir temizledik. Bir biz kaldık herhalde. Aynen bir biz kaldık kanka. Başka kimse yok herhalde. San Martin temiz ama şu tepeye dikkat et. Ha. Tepeye de adam indi. Yukarıdan biliyorsun öyle şeyler Bu. var ya pusucular. Ama adam ne güzel düştü ama değil mi? Tam böyle son girişi adam yapıyordu gördüm. kapıdan. <gülüyor> Bunda belirleselermiş. Uzatması falan var hızlı çekin. Bunu alayım kanka. İkisini de alayım hatta. hatta şöyle yapalım şu bombayı da alayım. Ondan sonra. Oğlum bunlar bulutu nerede bulmuş lan? Hepsinde 8x var. Var var 8 var bende kanka. Hacı tarafından sesler geliyor. Oraya da gideriz. Kans. Dikey yaptım buraya istiyorsan tekrar. Hiç ihtiyacım yok. M24 var. Kar 98 bulursan alırım. Tamamdır. <Gülüyor> Vurdular birbirlerini. Sana... Aa, kaç kaç. Ben ne dedim sana? Buradaki kamiller. Kanka şeyden sıklar. 220 yönü. Duğla tarafı herhalde yanlış desin. Ha, 220 yönü işte ya İşsizler. Ya yukarıdan sık, tam göremedim Bana sanki şuradan bir yerden sıktılar gibi geldi Ben sana doğru bir oynayayım da kanka Şimdi burada tek kalıp Gerçi sıkıntı yok da Böyle yol yapayım sana Yok yok ben arkadan geliyorum O ne en arka tepede herif İki kişi Nerede lan Oradan mı sıkmış? Yok kanka soldakiler ayrı. Yok, soldakiler ayrı bu soldakiler bunları vurdu. Bayağı vur zemde. Oğlum Oy. bunlar bu ara ne ara noktada adam SK'yı fırlamış lan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bizim Adilen yer değiştirmemiz lazım. 8x Kanka 10. soldan yukarıya çıkabiliriz. Geliyorum sana doğru bekle bir dakika. Adamlar fena kanka şey Sarmaya başladılar yavaş yavaş. Tepe zaten görüyor şu an. Soldan arkalayıp tepeleyebiliriz Tepeye vurabiliriz yani arkalayabiliriz. Mark'ın bize bakıyor. Aynen öyle. Sıksana şu Kamil tepeye. Kamil iki tane vurdu. Az siktir git işte. Kanka bir tane tam tepede. O da esşaptı. Aa bizim üstümüz onlara soldan açı almışlar lan. Aha. Bizim, bizim bizim üstümüzden vuruyorlar onlara. Çık. Sıma kaçtı bir tane daha. Geldim geldim. Buz basıyorum geliyorum hemen. Alan nerede? İyi alandayız. Tamam ben de buz basıyorum. Kaskımı yenilemem lazım. Üstüne dikkat et kanka. Kaskım, yeleğim gitti kanka ya. Gel. Kask, yelek. Bunlara oradan bakar mıyız? O bize soldan Kutacağız. çıkanlar üste çıktılar değil mi? Sanki onlar daha sonra gitti. Kit var kanka burada. İhtiyacım yok. Bunlar oradan çekilmiş hacı. Karşı taraf. Onlar giderler orada durmazlar ki. Yediler bir tane de baygınları vardı zaten. Onlar kanka nereye gitmiştir biliyor musun? Gitmemişlerdir de orada. Şimdi onlar şu arka eve geçmiş de olabilirler. Oradan çıkıp oraya. Şu anki sıkıntı şey, bize soldan aşağıdan kar, sıkanlar. Kar 98 var burada. Alayım kanka kar 98'i. Yukarıda şiringa var. KNT oynamaya başladım kanka. İşte sol aşağı mı indi? Onu hiç görmedim ki nereye çıktı. Power'a doğru mu açıldılar? Tam çözemedim. Kas gerek bulamadım ya. Kırık. Bunlar kanka şu aradan gitmiş olabilirler. İki, i̇ki kayanın arası var ya. Şu yukarı çıkıyorsun ya arkaya. Evet. Oradaki kampant var ya. Bu karşıdakiler ne yaptı kanka? İstersen onlar da çekildi ya. İstersen gel aşağıya. Oradalar, gire, oradalar. Bak bak bak bak. Baba geliyorlar bak. Kanka gel burada. Burada kalalım. Gel gel gel. Gel. Onlar ya açıktan çıkacaklar. Onlar ya arabayı benim buradan aşağıdan bir yerden gidecekler ya da... İşte şimdi diamar lazım. <gülüyor> Bak şurada kanka, arabaya bindi. Bir kişiydi ama, geri kalan orada. Niye öyle bir şey yaptı bunlar? Kanka arkamız şuradan vurabilirler ha, dikkat et. Nereye gitti o Kamil? Tek mi kaldı lan o, buggy ile tek indi aşağı. Herhalde arkadaşları başka bir araçta indi Yasin bence biz buradan çıkalım kanka Şu aşağıdaki kampant var ya şu önümüzde Şu ara Sağ tarafımız acenda tarafı da doluydu N'yaptı Buraya gelmiş Aa. buraya gelmiş buraya gelmiş Eve gir eve gir Tamamdır Neyi attım Geliyor. oraya be Düştü Yine de burada düştü. Molu attım ona. Oraya bir de bomba çekiyorum. Eli çektim. Adam şurada mı yok? Aşağıda. Burada. öldüler kankan. Abi yok böyle bir pusu ya. Yemin ederim var ya. Adamlar onlar bunlar değil mi deminkiler? Evet kanka 77 seviye 3 yelek onu ben çektim de sağlam 2 kask var 50 seviye 3 yelek bıraktım Sıkıntı yok kanka Senin seviye 3 yeleğin var şimdi Senin çükün sağ olsun gel bunda karnet uzatılmış falan filan var Bunun İhtiyacım M4, yok kanki Bunun M4'ün atıldı Hah paket loss girdi hayırlı olsun <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayırlı olsun Kamurokodum o oyunu dalga geçiyor bizimle <gülüyor> Aşağıdan ses mi aldım kanka Sanki Buradan demin ki adam vurdumuz ya da. Bakıyorum, sol üstüne tırmandım. Yok hmm. yok, temiz bu taraf. Ya bu ne oğlum ya. Bol. Bazen takım arkadaşın sesi rakip sesi gibi geliyor biliyor musun? Ha, Değişik geliyor. Niye öyle bilmiyorum. Dün ben rakette üst sefer bizimkinleri vurdum. Allah Allah. E, <gülüyor> Sesek aç. Şimdi fight biliyor musun? Sese doğru sıkacağım. Bir şey söyleyeyim mi Yasin? Paketlosum kaç biliyor musun? Hı. 24, 16, 18 düşüp düşüp Kanka bende bir 30-40 dedi geri gitti Vallahi. Hmm. Sen bana bıraktın kanka o zaman Kanka bak şuradan gelenler ha bunlar Olabilir Bence de onlar Şurası çok sıkıntı kanka şunun arkasında Kampant var ya Biz olmadı kanka şey yapacağız Şuraya bir yatayım da haritaya bir bakayım Adamlar bak, nerede biliyor musun bak, mu? bak ta şurada bak, Şurayı oynamamız lazım kanka bak şöyle şuraya Tamam, gel oynayalım. Tamamdır. Bizi görmüşler. Oğlum, ne ara gördün lan? O kadar ince bakıyorum adama. Nasıl görüyor kanka? Hani o kadar ince bakmama rağmen nasıl görüyor? Ya, kimisinin ekran kartı aşırı busluğu gösteriyor. Kanka, ben gördüm. Adam noktadan görüyor. Nokta gibi adamı görüyor. Ekran kartı o kadar kaliteli. Kanka, şey var. Şu üst taraf falan mı? Kanka öyle zaten Bizim ya. geldiğimiz yere drop attı biliyor musun? Bak şurada Tepeye. Allah Allah. Yemin ediyorsun. Şurada araba var kanka işaretim. Şu önümüzdeki 205'teki kampant dolu bir de tepemiz dolu. O tepemizdeki hepsi zaten onlar beleşçi belli. Safe'teyiz. Kas lazım bana yeleğim 3 ya. Biraz hasar ama 3. İstersen git oraya drop'ı çek gel ya. Yok ya bir daha uğraşma şimdi oraya. Direkt şu tarafa bir yere attı markama doğru. Yok gerek yok ya. Ben şu arabayı geriye çekeyim de bize lazım bu araba. Aa lazım lazım. Bak tam ben diyecektim. Arabamız sağlamda mı diyecektim. Sen dedin. Kanka şurası gelebilir işaretim iki, tane, kas iki, tane, o iki tane bir tane daha kas var kanka burada sağlam tamam ihtiyacım yok benim şimdilik ya yani şu an bizim etrafımız gelecek kanka her türlü buradan geçmek zorundalar alanı da buraya vermiş güzel araba geliyor yoldan tepeden sağ tarafa yönelde motor geliyor Tepedeki adamlar bunlar. Hah. Bagi headshot yedi. Tepe beni yakaladı. Tepeye Bitteyim bakıyorum ben. kanka. Bir tane yedi tepede. Oho! Oo, nasıl vurmaz? Sanki AUK AR'ye düştü biliyor musun? Ha kanka yeni silahlar mı geliyor? Ne oluyor? FAMAS geliyor. FAMAS geliyor başka? AUK, AUK sürekli çıkacak herhalde. AUK yerden çıkacak. M4'ü gücünü düşürdüler. Sekmesini attırdılar. M4'ün? Evet. O düzelir ama ben sana söyleyeyim. O öyle kaldı. Ee, M4 götünün çıkmaz şeyine düşürdüler. Yani millete AUK oynatacaklar. Aynen öyle. Zaten öyle kanka belli yani. Ondan sonra ne diyeyim? Adamı Bu raporlama... Buggy burada. buggy burada kanka. Tamam. Adamı raporlama şekli değişti. Üstümüze dolanmaya çalışıyor. Evet evet. Çıksın kanka daha iyi. Biz kampanttayız. O her türlü aşağı aşağıya birde inmek zorunda. Sağ bana bakıyor de. Oo! <gülüyor> kanka şurada. <gülüyor> motorlu da yukarı çıktı kanka Aaa motorlu gidiyor Hemen okudum Bir yardımcılığı Onun buggy arkadaşı da var he Biliyorum da nereye gitti o O kesin bak şu tepede bir yerde bekliyor şu arada bir yerde Tam solumuza doğru açılmış olarak. Kim vuruyor Tepe lan mi? Tepe mi? Tepe vurdu lan bana. Oha. Arkadaşım burada kanka. Sanki. Burada, burada burada burada Yasin şurada Yasin. Tamamdır. Bu arada bir şey çözdüm. 2x İki... çok farklı. Ne gibi? Dikey aç, dikey aç olarak. Ayy, arkasını görüyoruz. WS7 düşmedi eserere, görüyor musun? Araba geliyor arkadan. İçeri evet, evet, yok. evet. Arka tepeden araç geliyor. Şuraya durdu. Yedir içeriye. Ben bu adama düşeceğim ya. Bu adam farklı lan. Bekle kanka, o bize gelsin. Alan bir de. Şu tepedekiler çok sıkıntı yaratıyor ya. Buradan vuramıyorum. Bir tane yedi Kulübede şurda Nasıl yemez Sen işaretle kanka ben bakıyorum Ben bir tane vurdum herife he. Abi bu ne Arkadaşı geliyor Lan bir canları kaldı onların Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç kaç kaç. Bu arkadaki burada hala. Kanka ona dikkat et. Tamam. Bu adam hala burada. Ya şu tepe bir rahat bırakmadı. Bıraksa vuracağım şu adamı Buradaki adam. yaşıyor da... mu? Ne? Evet buradaki adam diğer aşıyor. Şunu bir vursak ya da birini rahatlayacağım da. Rahat bırakmıyor pezevenk. Buradaki hala burada. <gülüyor> Kanka bekle. Hiç sıkma. Ben, ben ona yapacağı biliyorum. Bekle sen. Yok. Alan bizde zaten. Araba kim çalıştırdı lan? O dediğim Mark. Ya şu tepe sıkıntı. Tepe arkamdan görüyor. Oha! Ama... Ah be kanka be. Yapacak bir şey yok. Adam bize doğru hareket etmeye çalışıyordu. Ben ondan sıktım. Lastiğini aldım ama. Bekle. Sakin ol. Kaldırırım kaldırırım. Alan çok iyi. Git veririm mi? Hı? Git veririm mi? İstemar var var. var Geldiler. Geldi pek. Buradan gelecek. Bekle. Kanka Flash bir kişi mi o? Evet. Üste. Bekle. Burada, burada, burada, burada, burada. Bakıyor yukarıdan. Arkanda. Ar Yanına geliyorum. Bekle. Kanka şurada da flash'ım var. Bir tane flash'ım ama. Uzakta arkadaşım. Gel Soros gel bakıyor. gel, gel gel kanka gel. Boş ver. Çatıya mı çıkmaya çalışıyor be? Şuradaki adam ne oldu kanka? O adam öldü ya. Öldü mü? Öldü herhalde çünkü sen onu adamlar vurduğundan sonra asist geldi bana. Kanka şuraya araba durdu ha. Şu önümüze. Ya bu adam öyle bir yere geldi ki. Bir çatıya çıkıp bakacağım oraya. Dikkat et kanka. Dur lan şu pompalıya geç. Adam atladı abi. aşağıya. Sol aşağı atladı. Alan geliyor. Gel gel gel. gel. Adam içeride. Ha. Gel böyle. Gelme gelme gelme gelme. Tam geç geç geç. Bekle. Çok yedi benden adam geçerken de görmesin. Pompalı aldım zaten ya. Arkadaki Kar98 hiç vurmasa üst kata çıkmış. Ama bir bomba da yok. Solumuzda da adam var. Ben de yedi kalmadı. Şurada mı satayım? adam? 762 al al. Al 5 tane varmış. Alattım bir de 5 tane 5 tane. Nereye attın lan? <gülüyor> Ayağın altında lan. Atmamışım alalım. Kanka bu bir kişi değil mi ya? Buradan çıkmak. Bir canavar. Aaa. Hit'in varsa atsana. Var var. Kendi kendini yaktın. Bir dakika. O da kendi kendi. Ev boş o zaman. Evet. Al iki tane attım kanka. Şimdi ne kaldı? Karşımızdakiler kaldı. Evet. Onlar da karşıdalar. 1-1-2'yiz. Karşıda kanka adam. Şurada. <gülüyor> şurada biri işaret. sağ tarafta. Önümüzde. Aa o tek. Aha. Şurada şurada şurada. Çok yedi. Yürü kanka. Yürü kanka. Sola, soldan bakacak. Ona bir flash. <gülüyor> Haybol lan! <gülüyor> Yasin kardeşim eline sağlık, teşekkür ederim.